Yanacaksa bu koca dünya aşkdan yansın bana dert değil ayrılık var er sevda olsun sevmeye geç değil, gözlerim de bin bir Yaşla sensizlik bana dert değil senden sonra şarkılar da seni yaşamaya geçti <Gülüyor> Geç değilim. Bir nefes uzağında gurbetten dönmeye geçti. Sensiz her şarkıda perde perde ağlayan canların bu can değil. Geç değilim. Sensiz şu zavallı çilekeş ömrümün bitmesi Sensiz her şarkıda perde perde ağlayan can veren bu can Yanacaksa bu koca dünya aşktan yansın bana dert değil ayrılık var er sevda da olsun sevmeye geç değil gözlerim de bin bir Yaşma sensizlik bana dert değil senden sonra şarkılar da seni yaşamaya geçti. Yanacaksa bu koca dünya aşkdan yansın bana dert değil ayrılık var sevda da olsun sevmeye geçti. Gözlerimde bin, bin Sensizlik bana dert değil Senden sonra şarkılarda Seni yaşamaya geç değil. Yanacaksa bu koca dünya Aşktan yansın bana dert değil Ayrılık var her sevdada Olsun sevmeye geçti. değil Gözlerimde bin, bin. Sensizlik bana dert değil Senden sonra şarkılar da Seni yaşamaya geçtin